Saraköy'de Beylerbey Köyü'ndeyiz. Beylerbey Köyü'nde Hamız Dede'nin Türbesi'ne geldik. Hamız Dede'nin Türbesi'nin birazcık yolundan bahsedeyim ben size. Beylerbey Köyü'ne girdiğinizde e, merkeze gelin, muhtarlığın oradan direkt sola doğru döndüğünüzde dümdüz yoldan devam edin. Direkt zaten Hamız Dede Türbesi'nin önüne geliyor yol, birazcık toprak bir yol. Aklınızda olsun çünkü bazen e, kanal arıyorlarmış, kanalda türbelerin yerlerini öğrenmek istiyorlarmış. Biz de olabildiğince tarif etmeye çalışıyoruz size türbelerin yerlerini, daha iyi bulasınız diye. Hamzade'den bahsetmek istiyorum ben size. Türbe birazcık değişik. Şimdiye kadar girdiğimiz türbelerden çok farklı. Divan tarzında yapılmış kabri. Üstü de tamamen betonla kapatılmış. Divan tarzında burası. Hamzade de Beyler bir köylü olduğu biliniyor. Yani köyden birisiymiş. Vefat edince buraya defnetmişler. Ve köylüler kendi çabalarıyla buraya yapmışlar. Uzun zamanlarda kimse gelmemiş buraya. bayağı bakımsız çatısı Sadece kiremitlerden oluşuyor ve içerisi gerçekten çok sıcak. Aklınızda olsun. Çeşmesi var bahçesinde bir tane. O da sürekli akıyor hayvanlar için. Yalak yapılmış oraya. Evet. Hamız denir rivayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Hamzade ile ilgili sadece savaş üzerine rivayetler var. Bunlardan bir tanesi gene savaş dönemi. Hamzade Dede bahçesinde çalışırken evinin bahçesinde askerlere denk gelmiş. Askerler demiş ki hadi savaşa gidiyoruz sen de gel demişler. Hamız Dede de siz düşün yolla ben arkanızdan yetişirim demiş. Ve Cenk meydanında o çağıran askerler Hamız Dede'yi en önde görmüşler savaşırken. Bir de oğlu alakalı bir rivayet var ama Hamız Dede tabi ki beyler beyli demiştim size. Oğlunun kim olduğunu da bilmiyoruz. Çok eski tarihlerden bahsediyorum tabii Sadece savaş dönemi diye biliyorum çünkü tarih yok. Diğer bir rivayette oğlu beraber gittiği savaş. Oğlu yaralanıyor Cenk sırasında ve Hamız Dede oğlunu buluyor. Yarasına tükrünü çalıyor. Hamuz dede ve tabi ki iyileşiyor yarası. Tabi oğlu babasının olduğunu fark edemiyor savaş sırasında. Tekrar köylerine geldiklerinde yarasını iyileştirenin babası olduğunu fark ediyor. Tabii ki her türbe dolduğu gibi, türbenin de bir giriş ve avlusu var. Burada ocak yapmışlar, gelenler hayırlarında bulunsun, burada pişirsinler diye. Burada bir tane küpümüz var, içinde boş küpün içerisi. Tabi ki zamanında kullanılmış ki buraya bırakmışlar. Bahçesinden bahsetmiştim size, su var sürekli akıyor diye onu göstereyim. Bahçe baya bir büyük, zaten yüksek gerilim hatlarının hemen yanında türbe. Buradan çok daha rahat bulursunuz burayı. Sürekli kan bir suyumuz var, burada borudan bir yalak yapmışlar, vahşi hayvanlar ve doğa, doğa için. Burada sürekli su akıyor. Bahçesinde şu ileride Raif Dede yazan bir tane mezar taşı var. Bu mezar taşı da daha yeni dönemde yaptırılmış mermer. Tabii ki güneşten sadece boyaları silinmiş, onun dışında bir değişiklik yok. Tabii ki Raif Dede hakkında da bilgimiz yok, mezar taşı burada. Raif Dede hakkında hiçbir bilgimiz yok, hiçbir kaynakta geçmiyor yine sorduğunuzda da onlar da bilmiyor. Çünkü tarihsel olarak ne zaman vefat ettikleri ve buraya defnedildikleri belli değil tarihsel anlamda. Burada değişik mezar taşları var. Osmanlıca yazan eski sadece taş olarak yeri belli olsun diye yapılan mezar taşları var. Burası da baya bir bakımsız. Kimse ellememiş burayı yıllardan beri. Buradaki mezarların da dedenin akrabası olduğu, aynı aşiretten oldukları olarak düşünebiliriz belki de. Belki de rivayetlerde geçen oğlunun mezarlarından birisi de bunlardan birisidir.